kanıtılması noktasında bu bölgede bir dizi çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iki tane genel müdürlüğümüz burada bu çalışmaları yürütüyor. Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yine bu cephenin ana noktalarından biri olan Güce ilçesinin Şaban Kalesi'lerinden bu cephede önemli direniş noktalarından birisi olan yeri Tabiat Parkı ilan ederek orada bir çalışma yürütüyor. ...şehit mezalarını tespit ederek bu çalışma yürütüyor. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak... ...bu... ...harşi savunmasının... ...tam olduğu noktalardayız. Bu bölgede... ...Orman Genel Müdürlüğü'ne ait... ...daha önce Taş Ocağı olarak... ...karayollarını işlettiği ve... ...iznin bitmesiyle yine kurumuza dönen... ...bu alanı... ...100. yılında... ...yani...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 Birkaç daha hatırlatalım, buraların öyle kolay geçirmeyeceğini de, dost dost herkesin bileceğini şekilde burada bir piknik mesire yeri inşa etmeyi planladık. Şehitlerimiz için ne yapsak az. harç başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için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 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak Harşi Tırmağı'ndan sadece su değil, Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşi Tırmağı dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun, hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin demekte. İstiklal şairi Mehmet Akif'in bu dizeleriyle bize seslenmekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.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 İmkanlarını kullandıkça, onların ne kadar da sıkıntılı bir süreçte bu hizmetleri yaptıklarını görüyoruz. Ama hep ormanları korumuşuz, bu teşhisi ormanları korumuş ve bundan sonraki nesillerde bu ormanları yok etmeden, tahrip etmeden, işgal edilmesine fırsat vermeden, bu ormanları gelecek nesillere aktaracağız. Devletimiz son 3 yıldır burada anma toplantıları tertip etmekte ve e, danışman gazi, emir kümbet ve buradaki 6000 şehidimizi e, özellikle gelecek nesillerimizin e, gündeminde e, tutmaya çalışmaktadır. Özellikle e, turizm destinasyonlarının arasındaki e, doğa alanlarını da bu işin içerisine katarak tarihimizi ve ecdadımızı da ee, farkındalığını oluşturmak için gayret <gülüyor> ediyoruz. Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı Ordu Ay bastığı Perşembe yaylasıdır. Malazgirt seferinde de Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından biri olan büyük komutan Melik Kazi Tokat Niksar'da kurduğu Danişmentli Beyliği ile 1105 yılında Ordu ve Giresun bölgesini vatan yapmak üzere seferler düzenler.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 900 yıl önce burada askerleriyle aldığı nöbeti tutmaya devam ettiğini e, gözlemledik burada ve bu e, nöbetin e, özellikle genç kestilerimiz tarafından bilinmesini çok önemsiyoruz. O yüzden ormancalık çalışmalarımızın içerisinde, içerisinde her zaman ecdadın da bir şekilde e, yer alması için gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.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 Bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla severlere hizmet veren Aybastı Kent Ormanı'nın adı Danışment Gazi Hatıra Ormanı olarak ilan edilerek Melik Danışment Gazi'nin adı yaşatılmaktadır. Aybastı'da Danışment Gazi Orman Kampı içerisinde oluşturmaya çalıştığımız Danışment Gazi Çadır Obası numunesinin önündeyiz. İnşallah bu sene sonuna kadar bu numunesini gördüğümüz çadırdan buradaki mevcut mesire yerimiz içerisinde yaklaşık 10 tane inşa edeceğiz. Ve burada çadır obası oluşturmuş olacağız. Bu Karadeniz'de, Karadeniz bandı boyunca mesire yerlerimizin içerisinde ilk olarak burada yapılmış olacak. Bu bölge İstanbul'un fethinden asırlar önce Türk İslam yurdu olan Ordu Aybastı bölgesi, Perşembe Yaylası ve Hatıra Ormanlı. Ve buradan tüm şehitlerimiz, ecdadımız, gazilerimiz ve bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El, el Fatiha. Bu güzel vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyen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 Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Müretteb Gönüllü Alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. Alayın komutanlığına binbaşı Hüseyin Amni Bey, 47. Alayın komutanlığına ise Topal Osmanağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca 42. Alay Müftüsü olarak Gönüllüler arasındadır. 42. Gönüllü Alay 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya Cephesi'ne sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Kolejine baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus Fesat Yuvası'nın dağıtılmasının ardından, 47. Alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı-Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. Gönüllü Alayların, Cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki, bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık. Andra Orman bölgemizli olarak burada şehitlerimizi anmak, onların yapmış oldukları fedakarlıkları bir kez daha burada hatırlamak için bir hatıra ormanı Oğuz dedik. Herkesin katkısı oldu. 42. alay buraya 47. alayımızda Afyon üzerinde yine savaşın cephesi 100 kilometreden fazla gidiyor. Ve burada toplu olarak şehitler veriliyor. Komutanları ve bu alayların hemen hemen tamamına yakınlı şehit veriyoruz.